Herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Marka savaşları ve zekice hazırlanmış reklamlar serimizin üçüncü videosuna hoş geldiniz. Audi'nin çekmiş olduğu zeka kokan bu reklamla videoya başlayalım. Audi, R8 modeli için güzel bir reklam filmi çeker. Slogan şudur, araba kullanmayı yaşam biçim haline getirenler için üretilmiştir. kids don't play with the scorpion honey we're out of coffee got it George? John? Forget something? George? Audi 2009 yılında üç kere Araba ve Şoför isimli yarışmada BMW'yi geçerek birinci olmuş ve ilk reklamın ardından bu reklamı da paylaşarak şovuna devam etmiştir. Bu reklam filminde Audi her yarışmanın bir kazanımı olduğunu vurgular ve ikinci olan rakibine çaktırmadan sataşır. Thank you. Our at BMW exactly Audi bu serideki son reklam filminde tek rakibinin kendisi olduğunu, iki farklı modelini aynı parkeri için yarıştırarak rakiplerine tatlı sert bir dille hissettirir. Aynı zamanda reklamda yılbaşında kutlayarak bir taş ve iki kuş vurmuş olur. Bu arada reklama gizlice yerleştirilmiş Mercedes ve onun kullanıcısına da dikkat etmekte fayda var. See you later But she's on the middle of a very BMW çok geçmeden Araba ve Şoför adlı yarışmada kendisine taş atan Audiye cevabını verir. Reklamda BMW kullanan bütün şoförler çok sportmanken, Audi'nin şoförü son derece tembel ve beceriksizdir. BMW burada senin kazandığın ödülün bir önemi yok. Ben de hem arabanın hem de şoförün dairesi var mesajını çok net şekilde verir. İzleyelim. BMW'de boş durur mu? Hemen çok güzel bir reklamla Audi'nin çölde çektiği R8 reklamına M serisi aracı ile karşılık verir. Soğuk hava test tesisinde bulunan aracına gelen pilot aracı eksi 25 derecede son limitlerine kadar zorlayarak en zorlu koşullarda bile maksimum performansın yalnızca BMW'de olduğunu gösterir. Tabi bir de bu reklama Penzoil motor yağı reklamı diyenler de mevcut. Ancak ben Penzoil'in sponsor olduğu BMW reklamı diye biliyorum. Siz daha farklısını biliyorsanız yorum kısmına paylaşabilirsiniz. <Gülüyor> Hemen akabinde kalitenin her aracında eşit olduğunu yine zekice bir reklamla gösterir. M2 marka araçlarında Gigi adındaki kırmızılı bayanı gözden kaçırmamamızı ister. Sonunda da bize Gigi'nin hangi arabada olduğunu sorar. Sizce Gigi hangi arabada peki? m you bmw m Reklam savaşlarına Mcdonalds ve Carl Jr. farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Bu da satış pazarlamada bilinen en eski kuraldır. Seksi olan şey satışı arttırır. İlk önce Mcdonalds Japonya'da bir deneme yapar ve bilinen palyaçosunu seksi bir mankine çevirir. Bu reklamın yapıldığı Japonya'da satışlar olumlu etkilenmiştir. Japonya'daki bu reklam kampanyasını taa Amerika'dan gören Carl Jr. bir reklam serisine başlar. Bu serinin ilk videosu bile çok sağlam ses getirir çünkü filmde Victoria's Secret mankenleri rol almıştır. Bu şekilde güzel videoları izlemek için beni takip edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.